Benim internetim bu akşam inanılmaz zayıf. Ee, sürekli uyarı veriyor. Allah, sesle falan problem olmuyordur. Demek ki çok yüklenmişsiniz Sayın Hocam. internet diyor. Fazla yüklenme. <gülüyor> İngilizce, yani, Arabiya, Türkçe. E, sitenin kendi bir interneti var. Öyle Türk Telekom'dan doğrudan da internet alamıyoruz. Akipler özellikle bu saatlerde yoğunluk oluyor. Genel bazda. Çünkü, e, herkes Için böyle bir sıkıntı. Evet. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, çok değerli arkadaşlar, ee, klasikten moderne düşüncesinde fizik teorileri ve evron modelleri okuma grubu e, dördüncü programını yapıyoruz bu e, okuma grubu e, oku değerli tarafından bize sağlamda dolayısıyla aslında onların hediye bir organizasyon öncelikle e, oku derneğine böyle bir sana verdikleri için çok teşekkür ediyoruz e, söylediğim gibi bu bizim ödüncü programımız e, olacak Doğal bölgesinde e, kelam fizik teorisini tercüme ettiğimiz kelam fizik teorisini tanıtmıştık. E, o an Demir Hocam'ın e, Pine tercüme ettiği kelam e, atomculuğu kitabını e, müzakere etmiştik. E, i̇lk başta da bizim kelam atomculuğu modern kozmoloji, e, kitabını müzakere etmiştik. E, programımızın formatı her hafta e, bir e, üçer pardon bir kitap okuyoruz sonrasında e, mümkünse bu kitabın yazarı hocamıza davet ediyoruz ve e, hocamız bu kitap bize e, anlatıyor e, ve aslında kitapla ilgili aldıkları ya da dinlen e, kafamıza takılan sorular hocamızla haker e, ediyoruz. Bu ki, e, programın e, konuğu doçent doktor Yıldız hocamız Van 100. Üniversitesi'nde kelam ana bilim dalının e, kendisi öğretmen üyesi. E, kendisinin özelliklerindeki kul kelam alanında yani e, kelamın kozmoloji ve daha çok doğa felsefesi ilgili alanında ta böyle e, başlangıç itibaren ilgisi ve çalışmaları ee, ben kendisini e, bayağı uzun bir tanıyorum ve yazdığım birkaç fakale ve gerekse kitaplarda da e, kendisine her zaman tepki Hocamızın gerçekten alana önemli e, katkıları olduğunu beliyim. E, e, bu hafta e, edileceğimiz kitabı da hocamızın aslen doktora tezine dayanamadıkta ee, yani e, mutezile alem anlayışını inşallah yani kelam kozmolojisi biliyorsunuz kelam kozmolojisinin teşekkülün Muhtezile'nin çok ölü vardır. Ee, e, biliyorsunuz e, Muhtezile aynı zamanda kelamın kurucularıdır. Özellikle 3. asır veya miladi 9. asra bak e, kelam kozmolojisinin temel böyle esaslarının o dönemde modernin e, böyle e, katkılar oluşturulduğu e, oluşturulduğunu görüyoruz. Atomculuk da dahil olmak üzere. Şimdi e, Metin hocamızdan e, inşallah biz e, kitabı dinleyeceğiz. E, programımızın formu e, yaklaşık 50 dakika civarı. E, i̇nşallah hocamız sunumunu Sunum esnasında eğer sorularımız varsa kısmından e, sorabiliriz. Yalnız hocamız bu soru e, daha ziyade müzakere kısmında inşallah e, değinecek. O nedenle e, sunum esnasında dikkatle dinlersek e, soruları not alırsak inşallah müzakere kısmında e, daha böyle e, sorularımızı paylaşmış oluruz. E, hocam e, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktorası aldı. Yanında hatırlamıyorsam e, Pro, doktor e, Cemal Cemalettin Erdenci mi? hocamdı değil mi evet, sayın hocam? Cemalettin Erdenci hocamız. Cemalettin Erdemci hocamız da tabi burada e, gerçekten milletle ismini zikretmemiz gerekiyor. E, belki Türkiye'de alanında kelam kozmoloji ilişkileri alanında ilk çalışmalardan e, birisini e, yapacağımızdır. E, kendileri. E, Sonunda e, şu anda Yeni doçent olduğunu zannediyorum hocam. Sıcağına sıcağına alsın. Evet Sayın ee, hocam geliyorum. Doçentlik çalışması e, ibadet e, dakikul kelam anı, e, bununla ilgili yeni kitap hocamızın çıktı. Dolayısıyla e, dakikul kelamın e, her yönden e, böyle e, bilen e, bir hocamızla şu an birlikteyiz. E, ben e, kendisine sözü bırakıyorum. Buyurun hocam, söz sizden. Hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle siz ve şu an ekranda olan programda olan saygıdeğer hocalarım ve sevgili arkadaşların saygıyla, sevgiyle selamlayarak ben bugünkü programa başlamak istiyorum. Sayın hocalarım, yani Mehmet hocam sağ olsun bahsettiler, ben doktora çalışmamı mutezile Kelamcılar'da İbni Metteve'nin kozmoloji anlayışını çalıştım. İbni Metteve malumunuz Kadı Abdülcebar'ın öğrencisi. Pici 469'da vefat etmiş ve kozmoloji alanda bizim klasik dakikül kelam alanda yani özgün bir şahıs ve özellikle Et Tezkiri adlı eseriyle de bize çok önemli bir eser, miras bıraktılar. Cemalettin Erdemci hocam Allah razı olsun. Ben tez danışmanım. Bu alanda İbn Mettevey'in çalışma değer birisi olduğunu, özellikle Et Teskili çalışma değer olduğunu önermişlerdi. Kendilerinin önerisi üzerinde çalıştık. Mehmet Hocam'ın bahsettiği gibi gerçekten hocamın rehberliğinde, onun alana özgü katkılarıyla bu dakikül kelam alanıyla tanışmış oldum. Daha önce epistemoloji üzerinde çalışmıştım. Bu fizik kuramları, kozmoloji kuramları üzerinde yoğunlaştık. Hele hele bizim orta çağın İslam düşüncesinin Mutezile kelamının bu kozmoloji anlayışını okudukça bir deryayla karşılaştığımı fark ettim ve ayrıca bir cazip hale geldi. Bunu da bazen sempozyumlarda, farklı ilmi platformlarda bulunduğumuzda ya İslam düşüncesinde bir fizik kuramı, bir kozmoloji anlayışının yani görünmediğine dair bazen bazı söylemlerle, konuşmalarla karşılaşıyordum. Tezi okur yazarken, konu çalışırken, İbn Metev üzerinde, kozmoloji üzerinde okumalar yaparken, deneylere inecek kadar, diğer kuramlarla karşılaşma yapacak kadar derinlikli çalışmaların olduğunu fark ettim ve niyetini Allahu Teala nasip etti. İbn Metev'in kozmoloji anlayışıyla doktorayı tamamladık. Daha sonra bu kitaplaşma aşamasına gelince sağ olsun da Endülüs Sayın Nevi bunu bastırmak istedi. Mehmet Hocamın da etkisi olmuştu. Teşekkür ediyoruz. Önelmişlerdin. Ya bu kitabı ben doktora çalışmasında İslam düşüncesinin, İslam felsefesinin ve özellikle Mutezile kelamının mukayeseli bir şekilde ele alınmasına çalışmıştım. Bunun içeriğine baktığımızda kitaplaşma aşamasında Muhtezile'nin alem anlayışı bağlamında bir kelam kozmolojisine değindiğimi biraz üzerinde çalışmalar yaparak doktora tezden hareketle bu kitap haline getirdim ve kitabın ismi de kelam kozmolojisi, Muhtezile'nin alem anlayışı şeklinde bunu yayın evine gönderdim, sağ olsunlar bastılar. Ve bu kitabın içerisinde ben kısacası yani İslam düşüncesinin, mutezile kelamının kozmolojiye dair yaklaşımını tespit etmeye çalıştım. Bunu yaparken adeta interdisiplinler bir şekilde Yunan düşüncesiyle bizim klasik eşerli kelam okulu başta olmak üzere bizim kelam camiası ve yer yerde modern kozmoloji öğretilen modern fizik kuranlarıyla ya bir adeta yani bir zikzak çizerek çalıştım ama yoğunluk daha çok mutezile üzerinde ve mutezile üzerinde de Özellikle de İbn Mettevey üzerinden bunu çalıştım ve nihayetinde zihnimde bir sistem kurmaya çalıştığımda bu kozmoloji anlayışının öncelikle varlık ve yokluk üzerinden başlayarak e, sistemi kurmaya çalıştım. Varlık anlayışını ortaya koymaya çalışırken mutezilenin, mutezilenin evreni bir bütün olarak ele alma teşebbüsünde hem makro hem de mikro kozmosu beraber ele aldıklarını fark ettim. Bir taraftan genel olarak alem anlayışı dediğimizde bir makrokozmos anlayışıyla karşı bu ailemin en alt birimi olan cevherül ferde inme boyutta mikrokozmos üzerinden de yani bir çalışmanın olduğunu fark ettim. Kelam kozmolojisini de bu iki eksen üzerinde devam ettirmeye çalıştım. Varlık mevcut ve madum özellikle var olan ve yok olan mevcut ve madum üzerinden ben çalışmaya başladım birlikte ele almaya çalışırken önce varlığın var olanın var olanın tanımın neli bunun üzerinde hareket ettikten sonra madum mu varlığı istinaden varlığın kavramından hareketle madumun ne olduğuna deindim ve nihayetinde ya bizim yani şu an ustaların kelam ilminin genellikle ilahiyat camiasında biz lisans eğitimini aldığımızda daha çok kelamın celil boyutu zinde bir yoğunlaşmanın olduğunu ben yani tecrübe etmiştim kelamın diğer yüzde 50 olan dakik boyutunun ise ya zamanla tanıdığını söylemek istiyorum. Lisans eğitiminde kendi özel tecrübemi söyleyeyim Kelamın dakik boyutunu çok fazla bilmiyoruz. Sadece hocalarımızın kitabındaki cevher ve araz tanımı şeklinde biliyorduk. Ama nihayetinde kelam ilminin dakikül kelam boyutunun adeta bizim İslam düşüncesini, bizim medeniyet tasavvurumuzun bir temel taşının olduğunu doktora çalışması sürece bunun farkına vardım. Ve nihayetinde kelam isminin özellikle yani kitapta ben bir de değindim. Kelam isminin teoloji isminden daha geniş bir kavram, bir çerçeve sahip olduğunu, kelamın fizik boyutunun, antropoloji boyutunun, psikoloji boyutunun teolojiden artı fazla bir yöne sahip olduğunu, bundan dolayı kelamı biz tanımlarken dakikül kelam ve Celilül kelam şeklinde tasnif edilmesi gerektiğini, benim çalışmamın, kelamın dakik boyutu üzerinde yoğunlaşma şeklindeki sistemimi devam ettirdim. Mu'tezile İbn Mettevey özelinde İslam kelamcılarının kozmoloji ile ilgilenme gayelerini yani yer yer metinler içerisinde yani bulma çalıştım ve özellikle de benim bu kitapta bulduğum hususlardan birisi Müslüman kelamcıların bu kozmolojiyle ilgilenmelerin birinci gayesinin aslında alemin zamansal bir başlangıcın olduğunu ispata yönelik olduğunu fark ettim. Bunu alemin zamansal bir başlangıcın ispatı demek hem bir taraftan Kelam kozmolojisinin dağılmış olduğu Yunan kelamın işte dağılmış olduğu kavramlardan Yunan atomculuğu hem İbn Mette ve hocası Kadı Atuceppar'ın İbn Sina'yı tanımaları özellikle İbn Sina'nın Kadı Atuceppar'la Orta Asya'da bazı kütüphanelerde bir arada bulunduğuna dair bazı rivayetlerin olması İbn Sinacılık İbn Sinacılık teorisinin alemin varlık nedeni, alemin varoluşu şeklindeki Kur'anlardan Mu'tezilerin haberdar olduğu, Kadı Abdül haberde haberdar olduğu, İbni Meteve'den hocasının dizinin dibinde kendisi Yemenli, Yemen'den kalkıp Rey tarafına oraya, Semerkant o tarafına hicret ettiğinde, oraya gittiğinde orası, orada tamamen bir düşünceyle oradaki hem İbni Sinacılık düşüncesi hem Kadı Abdül kelam tecrübesiyle onun dizin dibinde yetişirken bu ilimden haberdar oldu. Kadı Abdücebbar aracılığıyla İbn Sina'nın belki de alem anlayışından haberdar oldu ve İbn Mete've üzerinde bizim genel okumalarda da fark ettiğimiz şekilde bu kelam kozmolojisiyle uğraşmanın birinci nedenin aslında zamansal olarak alemin varlık alanına çıktığı ya, yaratılış teorisi eks nihilo olarak ifade ettiğimiz yoktan meydana gelme ve yok iken meydana gelme şeklindeki birinci gayelerinin zamansal bir başlangıcın olduğunu ortaya koymaktı. Bununla bunun ispatıyla ilgili olarak varlık ve yokluk kavramını yani kitaplarda gördük. Et teşkilede özellikle İbn Mettev mevcudun ne anlama geldiğini, mevcut sandaki yüce Allah'ın varlığıyla aynı şekilde Allah'ın dışındaki diğer var olan şeylerin özellikleri, bunu alem olarak isimlendirerek alemin en alt birimine kadar indiğini gördük. İki ciltlik eserini tamamen burada alemin cevher ve arazlardan müteşekkil olduğunu, en alt birimin cevher, el cüzüllezillâte cezâ olduğunu kendisinden önceki mirastan da faydalanarak Ebu'l-Hüzeyl el Allah hatta yani cehm bin Safa'nın belki de yani bizim düşünce hatta bizim dünyamıza aktarmış olduğu kavramları da o gelenekte Muhtezile gelene Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf Basra ekolu üzerinden İbni TV kadarki süreç içerisinde ben Hicri 3. ve 5. asır arasında Müslüman kelamcıların, mutezile kelamının ailem anlayışı, kozmoloji anlayışının orada Metin Hoca'nın bağlantısı koptu galiba. Evet, Metin hocamın bağlantısı koptu. Hemen ben kendisine ulaşayım. Evet arkadaşlar, böyle teknikler olabiliyor maalesef. Ee, i̇nşallah inşallah hoca gelir. Eee hoca şimdiye kadar e, tezinin temel e, ana konusunu anlat. Ve İbn Metvehi'nin e, eserinin Ettezkire fi Ahkam el eserinin günümüz e, günümüze ulaşması ki bu herhalde e, kelam kozmolojisi alanındaki en temel eserlerdesin. geldiniz mi? Hocam ekran şey oldu sanırım internette bir sıkıntı oldu. Şu an sesim geliyor herhalde değil mi hocam? Evet şu an geliyor. Buyurun hocam biz sizi de dinliyoruz. İbn Metteve'nin Sıra bakmayın Sayın Hocalarım. Estağfurullah. Bu şeyde kelamcıların özellikle İbn Metteve'nin mutezilek kelamcılarının kozmoloji üzerindeki yoğunlaşmalarının en alt birime inerek en alt birimden yavaş yavaş cisimlere gelerek, cisimlerden alemin kendisine gelerek, dakikül kelamdan celilül kelama doğru gidişlerinde varlık, var olan mevcudun karşısında mağdumun kendisini de koyarak varlık ve yokluk altında var olan ve yok olan üzerinde tartışmalarda bulunduklarını, varlığı ispatlarken mağdumun bir mahiyetinin olup olmadığını, şey derken, mağdumun şeyiyetini, mağdumu tanımlarken, onun acaba fiziksel bir boyutunun olup olmadığını, onun bir gerçekliğin, hakikatin olup olmadığını da tartıştıklarını görüyoruz. Muğtezli kelamcıların Basra ekolu, mağdumun şeyiyeti meselesinde Bağdat ekolu ile ilgili olarak bu konuyu tartışmışlardır. karşısında bulunan, varlık alanına çıkmayan madumun hakikaten var olup olmadığını da tartıştıklarını ama çoğunun bunun yer kaplama boyutunda, hakikatte bulunma boyutunda bir durumun olamayacağını ancak bilgiye konu olması hasebiyle bilinebilecek madum hakkında konuşulabileceğini söylerken birkaç şahıs aslında madumun diyelim ki varlığın en alt bilimi olan cevherül ferdin cevherin kendisinin madum iken de madum olarak cevheriyet özelliğine sahip olduğunu söylemelerine karşılık İbn Mettevi cevheriyet özelliğinin tahayyüz dediğimiz yer kaplama, yer kuşatma, bir mekanı kuşaya kuşatma boyutunda böyle bir şeyin mümkün olamayacağını ancak bu cevheriyet özelliğinin tahayyüz, yer kuşatma özeline bürünerek bu şekil varlık alanına çıkabileceğini, yalnız tahayyüz üzerine bürünmeden önce varlığın tanımlanabilmesi için, var olan şeyin tanımlanabilmesi için bunun bir vasfen bilinebileceğini ama hükmen ve hakikaten bilinemeyeceğini söylemiştir. Ve son kertede İbn-i kesinlikle mağdumun sadece vasıf olarak, yani bir şey olduğunu söylüyor ama hakikatte bir şey olamayacağını çünkü bunun eğer bilginin dışında varlık boyutuna, varlık alana çıkma mevcut olma boyutunda eğer böyle bir şey mümkün görürsek o zaman yaratılış probleminin ortaya çıkacağını, kadim varlığın bu problemin ortaya çıkacağını ve bunların da temel gayesinin alemin zamansal bir başlangıcın olduğu gerçekte harekette yaratılışın yok iken meydana geldiği şeklinde bir kanaatin bizzat Mutezile kelamcıları tarafından ele alındığını görürse bu da yüzyıldan başlamak üzere varlığı ve yokluğu, mağdumu tanımlayan bu düşünce İbn-i adeta zilvet çıkacak bir bir seviyeye geliyor. Orada varlığı adeta özellikle dakikül kelamda yaratılmış olan Allah ve ehl sünnet kelamcının söylemiş olduğu sıfatların haricinde masivallah şeklinde ifade eden alemin hepsini dakikül kelam başlığı altında burada bu var olan masivallah şeklinde alem şeklinde tasnif edilen varlığın hadis varlık şeklinde isimlediklerini görüyoruz. İşte bu kelam kozmolojisinde muhtezlik'in kelam anlaştığı onların alem tasavvurunda alemin hadis olduğu muhdes olduğu sonradan ortaya çıktığını sadece tümden gelimsel bir iddia olarak değil de tamamen ilmi adeta deney yoluyla, akli muhakeme yoluyla hatta burhani delillerle alemin sonradan ortağa çıktığını rasyonel bir şekilde izah etmeye çalışmışlardı. Bunu izah ederken İbn Mettevey'den sonra gelecek Gazali ondan sonra gelecek İbnül Melahimi gibi mutezili kelamcılardan önce İbn Mettevey kendisi alemin zamansal bir başlangıcının olduğunu alemin kadim olamayacağını alemin allah Teala tarafından yaratıldığını akli delillerle, rasyonel izahatlarla ele almaya çalışmıştı. İşte bu hususta mutezlik kelamcıların alemin yaratılışının sadece bir yani bir teslimiyet bir inanç boyutundan öte ilmi rasyonel bir şekilde bunun mantıki delillerle de izah edilebileceğini söylemişlerdir. Buradan da özellikle kelam kozmolojisinin temel kavramlarından olan ahraz kavramı üzerinde inşa etmeye çalışmışlardır kıymetli hocalarım. Yani şimdi Burada bu kozmolojiyi biz muhtezin alem anlayışını anlamaya çalışırken özellikle bu kozmoloji anlayışının en alt birimindeki cevher ve araz. Evet bağlantı yeniden yeni koptu zannedersem. inşallah en fazla zamanda gelir e, mağdumun 7 konusunu anlatıyordu en son e, biliyorsunuz Muhtemelenin Basra'ya cevherin yokken de cevher olduğunu iddia ediyor özellikle bilgiye konu olması itibariyle e, çünkü e, ayrışıyor yani varlıklar Cidde de ayrıştığı için e, onların şey olması gerekiyor. Çünkü bilgi nesnesi olmak bakımından şey olması gerekiyor. E, ayrıştıkları için de tabii şey olmak, şey ayrışmak için yeterli. Bilgi nesnesi olmak için yeterli. E, varlık türlerinden ayrışması için yeterli değil. E, bir zat sıfatına sahip olmaları gerekiyor e, yokken de. E, dolayısıyla e, yokluğun cevherin bir şey olması ve bir zat sıfatına sahip olması gerekiyor. Ancak e, bu cevherin var olduğu anlamına gelmiyor. E, çünkü fail ancak ona ne yapıyor? Bu sıfatını veriyor. Olduğunda da cevher mütehahiz. Evet, hocamız yeniden ulaştı. Sayın hocam, kusura bakmayın. Arkadaşlar, miyse, Herkes kam kapatsa. E, çünkü, e, kamera kapatsa, çünkü kamera bilgisayar metin hocamız o da bir lag bir gecikme oluşturuyor. Istiyorsak e, arkadaşlarımız kapatsın kamerada. E, metin hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam, teşekkür ederim, kusura bakmayın. Bu kesikler bazen belki şey olur kopuklara da sebebiyet veriyor. Ama niyetinde. Alemin zamansal başlangıcının ispatı için akli delillerle alemin temel özü olan en alt noktası olan cevherin arazla birlikte ele alındığını görüyoruz ve buradan da arazın sonradan ortaya çıktığını özellikle de mutezli kelamcıların dört araz üzerinde ihtima iftirak, hareket ve sükun şeklinde ifade edebileceğimiz nitelikler üzerinden alemin sonradan ortaya çıktığını o dönemin bilimsel kavramlarıyla izah etmeye çalışmışlardır. Yani belki günümüzde bu kavramlar şu an biraz teorik olarak kalıyor. Belki yani geçmişte kalmış olan kavramlar olarak algılanabilir ama nihayetinde orada her ne kadar biz cevherin kendi meslek dahi bunun belli bir birikimden sonra belli bir olgunluktan sonra görülebilme ihtimaline sahip olduğunu söylemişti İbn Meteve. Yani bu usta cüzün görülme boyutu ve o cevherin de beraber bulunduğu arazla birlikte alemi oluşturduğu, alemin yaratılışını ise inşa edildiğini görüyoruz. İşte bu usta Aras'ın kendi başına var olamayacağını, bir mahalle, bir mekana muhtaç olması gerektiğini, işte bu muhtaç olan mahal cevher oldu, cevherin ise varlık alanına çıktığı andan itibaren, kev, başta olmak üzere kelamda kullanılan var olan şey, sabit, kain olanumunun içtima ve iftirak dediğiniz birleşme ve ayrışma, Hareket ve sükun şeklinde dört tane arazın ilk cevherin varlık alanıyla birlikte, varlığa çıkış alanıyla birlikte bunların bulunduğunu cevherin bunlarsız olamayacağını, arazın ise sonradan ortaya çıktığını haliyle sonradan ortaya çıkan şeyle birlikte olanın da sonradan ortağa çıktığını delille ispatlamaya çalışmışlardır. Araz, arız olmuştur. Sonradan ortağa çıkmıştır. Cevher bu dört arazla birlikte vardır. Bu dört arazdan ayrı olamaz. Eğer bundan ayrı olamıyorsa, bunu öncelemiyorsa demek ki ma lehu evvelun şeklinde bir ifade geçiyordum. benim aklımda kalan. Onun bir başlangıcı vardır. Alemin bir başlangıcı, alemin özü cevherde ise cevherde arazla birlikte ise o zaman mantıken Araz cevher birlikteliğinden hareketle cevherin de sonradan ortaya çıktığını, cevher de sonradan ortaya çıkmışsa cevherden müteşekkil olan cisimler de sonradan ortaya çıkmıştır. İşte kozmoloji anlayışlarının makrokozmos dediğimiz evren tasavvuru, alem anlayışlarının aslında mikrokozmos dediğimiz el cüz lezilate, ceza üzerine inşa ettiklerini burada ben çalışma esnasında fark ettim, kendi zihinde bir tez olarak kabul ettiğim yaklaşım buydu. Kozmolojiyi kelam atomculuğuna dayandırarak cevher ve araz birlikteliğinden hareketle alemin yaratılmış olduğunu söylüyorlar. Ve bu yaklaşım birçok kelamcımızda da var. Ama bize müstakil eser bırakmasıyla, iki ciltlik devasa bir eseri bırakıp İbn-i et tezkire adlı çalışmasına biz bunu ayrıntılı bir şekilde görürüz. Bu hususta İbn-i ister cisim olsun, ister araz olsun, isterse cevher olsun, bunu detaylı bir şekilde ele aldığını söyleyebiliriz. Kıymetli hocalarım ben yani bu kitapta bir de dikkat çektiğim hususlardan özellikle kelam paradigmasıyla İslam filozoflarının paradigmasının yani bu ailem tasavvuru bağlamında, kozmoloji anlayışı bağlamında yer yer bunun mukayesesini de yaptım. Ama nihayetinde ben Mutezile kelamı üzerinde yoğunlaştım. Mutezile kelamı üzerinde özellikle de Basra ve Bağdat muhtezilesi şeklinde bir ayrımla bunların kozmoloji anlayışına yer vermeye çalıştım. Buradan da Alemin işleyişi Allah alem ilişkisi şeklindeki bir bölüm açarak bunun illiyet başlığı altında biraz tartıştım. Ya yani ben hocalarım içerisinde Ahmet Mekin Kandemir hocam yani nedensellik problemi üzerinde çalıştılar kendileri, başka hocalarımız da çalışmışlar. Ya yani bu tezde benimki genel bir kozmoloji anlayışı olduğu için evreni alemi bir bütün olarak ele almaya çalıştığına dolayı mikro alemden makro aleme doğru bir geçişle hareket ediyordum. Ve nihayetinde ailemin kendisinin işleyişine de haliyle değinmem gerekiyordu. Nedenselik meselesine muhtezli paradigmadan özellikle Basra ve Bağdat ekolleri bağlamında buna da değinme gereğini hissetmiştim. Ve burada da ailem işte işte bu mekanizmada muhtezli İbn Metevve'in bir taraftan Aristoteles'in ismini anması, Ebubekir Zekeri Erraz'ın ismini anması, al diğer düşünürlere değinmesi, kendi Mutezili seleflerine, üstatlarına yer vermesi alanın zenginliğiydi ve bu şey derinlemesine de el atmayı da gerektiriyordu. Çalışmada özellikle benim bu alem anlayışta işte, muhtezilenin tabiatçı olanlar ve olmayanlar şeklinde belki kategorik olarak ayırabiliriz ama nihayetinde bizim literatüre daha çok malumunuz olduğu üzere Basla Muhtezilesi ve Bağdat Muhtezilesi şeklindeki bir ayırma gidildiğini, Bağdat Muhtezilesi'nin tabiatçı bir düşünceye sahip oldu ama Basla Muhtezilesi'ni ise buna mukabil daha çok adet nazareti olarak ifade edebileceğimiz Evet hocamız düştü ee, ee, maalesef arkadaşlar evet hatta... Hocam buyur Veysel hocam Hocam Metin hocam telefona bağlarsa herhalde bir sıkıntı oluşmaz diye düşünüyorum ama lan bakalım bir de öyle söyleyelim de laptopa mı bağlanıyor ama muhtemelen Evet, birazdan gelecek. Aramızda çok değerli hocalarımız da var. Bu alanda çalışan. E, Ahmet Mekin var. E, tam e, Metin hocam tabiat demişken. E, Ahmet Mekin hocam oradan. Hocam sesiniz çıkmıyor. Herkese hayırlı akşamlar. Buradayım hocam. Evet, Metin Hocam da tekrar geldi. İnşallah. Evet. O, Metin hocamızdan hocam. rol çalmayalım. Şöyle Metin isterseniz Metin cep telefonu bağlantısıyla bulma imkanınız var mıdır? Sesi açmamış Metin Hocam. E, sesiniz kısık hocam. Sayın Hocam, ben, ben de aynı şeyi düşünmüştüm hocam. Ben müsaadenizle... Cep telefondan internet erişimi Tamam hocam, siz müsaade inşallah. Yürü sen. Evet. Siz... yeniden bir bağlanın hocam, telefondan. Metin hocam. Hocam... Şu an telefonlandınız. Sen de yok oldum. Mehmet hocam cep tarafına bağladım sesim geliyor. Tamam. Gelin. Şu an seniz geliyor inşallah bakalım bir de bir inşallah bir... hocam artık sabrınızı taşımak istemem inşallah hocam. Yok yok Osman biz e, taşmak e, gibi değildi kes. <gülüyor> yani yapacak bir şey yok hepimiz böyle e, alışık yani hocam yani ben eğer toparlayacak bizim olursam, bizim, sayın hocam. Metin hocam bizim amcilar kesin severler yani atomculukta da size dayanır. <gülüyor> Ama bu kadar süreksiz olduğu zaman tam e, olmuyor yani. <gülüyor> yani teced emsal olması gerekir hocam, kalkul istimler olması gerekir arası bir yenilenme yani, inşallah, bu öyle olur Evet, evet e, buyurun hocam, inşallah. Evet, sağ olun hocam. Hocam ya ben özellikle bu illiyet meselesinde, nedensellik meselesinde ya programın akışında ileride Ahmet Mekin Kan Demir hocam da çalışmalarında ayrıntılı olarak değindiği için ben sadece özet olarak şunu söylemek istiyorum: bu mütezli kelamcılar Basra ekolu ailemin işte işte tab kavramı, tabiat doğa <gülüyor> kavramına sıcak bakmazlar ancak eşarilerden farklı olarak da onlar özellikle itimat ve tevlid ya da tevellüt kavramını kullanırlar. Alemin işleyişinde ya yani bir rastgelelik, herhangi bir şans eseri gibi bir durumun olmadığı yine bir neden-sonuç ilişkisinin olduğu ancak bu neden-sonuç ilişkisinin zorunlu bir neden-sonuç ilişkisi olmadığı tekrar yine yüce Allah'ın yaratıcılığı da devrede olmak üzere nedenin sonucunu meydana getirdiğine hmm. dair tevlid nazariyesini ön plana çıkartmışlardır. Özellikle insan fiilleri ve doğadaki diğer işte zorunlu bir tabii doğanın kendisi olmadığı bir fiilin neticesinde ikinci bir fiilin ortaya çıktığı tevellüt ettiğini söylemişlerdir ve özellikle de alemin işleyişinde ihtimat dedikleri bir kavramı çokça kullanmışlardır. Adeta yağmurun yağması, sıcak havanın olması, susamın işte susam yağının ortaya çıkması, veya da yani aklımıza gelebilecek işte ateşin hafifliğinin yukarıya doğru seyri, bizim Yunan düşüncesinden İslam düşünürlerine kadar tevavüz eden yaklaşım veya da ağır bir cismin bir nesnenin yere düşüşü şeklindeki konuların mutezilenin alemi anlatırken ihtimat kavramına daha söyleyebiliriz adeta orada her şeyin bir yani itme, çekme ve buna benzer bir gücünün olduğu şeklinde bir itimadı, bir direncin olduğunu söylemişlerdir. Ve bunu da yani biz şeyde, bu klasik dönemde bu kavramlara bakarken özellikle itimadın lazım ve müştelep itimat şeklinde bir ayırma gittiklerini adeta tabiatta tabiatçıların veyahut da Yunan düşüncesindeki determinist yapıya sahip olan atomlara havale edilen hususların aslında bu itimatların olduğunu, itimatlarda her şeyin aslında lazım olan, kendi doğası gereği olan hafif bir şeyin yukarı doğru çıkması, bu onun kendi doğasında olan bir hususun ama üzerine diyelim ki bir ateşin üzerine bir yelpazeyle vurduğumuzda onun kendi doğası, kendi o itimadının dışına bir hareketin gerçekleşeceğini, bunu da dışarıdan bir müdahaleyle müstelep itimad denilen bir durumla mümkün olduğunu, aynı şekilde ağır bir cismin yere düşme durumunun kendi doğası lazım itimadı olduğunu, ama o taşı bir cismi hava fırlatırken kendi itimadının tam tersi bir şekilde hareket ettiğini, burada adeta bir fizik konularına girdiklerini oradaki mekanizma, oradaki işleyişin varlığını ifade etmeye çalıştıklarını görüyoruz. İşte bu varlığı, ailemi bir bütün olarak ele aldıklarında ben şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Biz kozmolojiyi ele aldığımızda, muhtezine alem anlaştığı ele aldığımızda bir kelam atomculuğundan bahsettik ve kelam atomculuğundan da özellikle alemin oluşabilmesi için onların özü olan cevherlerin birleşebilmesi için, hareket ve sükünün gerçekleşebilmesi için, birleşme ve ayrışmanın gerçekleşebilmesi için kesinlikle hala kavramı dediğimiz boşluk kavramının varlığını adeta zorunlu görmüşlerdir. İşte bu da filozofların mela, doluluk kavramından farklı olarak mutezilek kelamcıların da alemin oluşumunda, yaratılışta, cevherlerin bir araya gelebilmesi için alemde bir boşluğun olması gerektiğini ve bütün tezlerin, bütün kuramların da adeta bunun üzerine inşa edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Yaratılış gerçekleşebilmesi için cevherlerin birleşmesi gerekir. Cevherlerin de birleşebilmesi için boşluğun olması gerekir ve alemde bu boşluğun varlığını kabul etmişlerdir. Bununla bu alem anlayışında kadim olan varlık, yüce Allah muhdes olan varlık mevcut alem alemin Allah'ın yaratmış olduğu belli bir başlangıcın olduğu ve alemin bir muhdisinin olması gerektiğini bahsettiğim kavramlarla belki çok sistematik bir şekilde aktaramadım sayın hocalarım hani bu yani bu afınıza sığınıyorum ama niyetinde kendi alem anlayışlarını temellendirebilmek için Kesinlikle yaratılmış bir alem anlayışının ve bir yaratıcının varlığı, alemden de Allah'a geçiş şeklinde, bunu son olarak söylemek istiyorum, dakikül kelamdan celilül kelama geçişin olduğunu, muhtezze kelamında kendisini ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Dakik problemleri bu fizik konularına değinirken, işte deneyler yaparken, bu varlığın en alt birimine inmeye çalışırken, nihayetinde bu kavramlardan sonra, İbn-i Metevi'de çok sık olmasa bile cümlecik şekilde bazen geçiyor ve oradan Yüce Allah'ın kudretine, iradesine, ilmine yaratıcına doğru bir delil olarak kullanıyor. Onun için ben mutezilenin özellikle basa mutezilesinin bu kozmoloji anlayışında sürekli Yüce Allah'ın yaratıcılığına vurgu yapıldığını, Allah-u Teala'nın faili muhtar olduğunu, alemin yaratılmış olduğunu ve alemin Allah-u Teala muhtaç olduğunu bu kavramlarla temellendirmeye çalıştıklarını gördüm. Yani ben burada şu an kıymetli dinleyeceğiniz zamanı da fazla almamak üzere. Ben e, burada nokta alıyorum Mehmet Hocam. Eğer varsa sorular o zaman bizim şu an değinemediğimiz geçtiğimiz hususlar konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Sağ olun. Evet biz de Metin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ee, gerçekten çok hoş bir e, sunum oldu. Yani kitabın e, ana fikrini kavramış olduk. E, Anlattığınız kitap daha ziyade İbni Metteveyhi e, alıyor. Çünkü e, problem var bizim e, dağın kelâm alanında. E, yazmış oldukları eserler günümüze çoğu ulaşmam. Ama e, İbn Metteveyhi o etreskirası e, Cevher ve araz konusunda kelamcıların e, çok e, önem taşıyor, bütüncül bir şekilde görün için özellikle. E, çünkü çok hacimli, çok kapsamlı e, bir kitap. E, sadece cevherler konusu denese bir cilt e, ele alınıyor yani. Sonrasında arazler konusu çok çok çok detaylı da ele alınıyor. Yine birinci cildinde hem de ciddi olarak. E, biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. E, arkadaşlar sorularını e, sormak isterseniz e, doğrudan söz isteyerek e, sorabilirsiniz. Yazarak da edersiniz Belki hocam e, ilk soruyu e, ben e, sorabilirim. E, Buyurun e, Sayın Hocam. Şimdi İbni Mettevek gerçekten e, Zirve olarak gözüküyor. Yani, e, kelam, Dakikul Kelamsı ile ilgili olarak. E, onun işte Kadaab'ın bir ötesi e, olduğu söylüyoruz. E, e, İbn-i sonrası için acaba neler söyleyebiliriz? Notezilerin e, Dakikul Kelam anlayışı söz konusu olduğunda. Yani Genelde böyle zirvele ulaşıldığı zaman yatay bir şey de genelde iniş olur yani. Ama sanki çok böyle devam edememiş gibi veya işte eşarilerle falan çok ortak yönleri de var. Diğer taraftan atomculuğun işte hem de Bakırlani'ye baktığımızda ki Kadı Abdülcalar'ın çağdaşı Bakırlani. Nasıl ki İbni Mettevey e, önce işte malumat, e, bilinenler yani. bilinenleri işte hadim ve hadis, işte pardon e, mevcut ve mağdum olarak ikiye ayırıyor. Ondan sonra mevcut, ve hadis olarak ikiye ayırıyor. E, her ikisi de yani bu e, çok böyle ortak noktalara sahip olduğunu gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bu İbn-i Metteveyh'den sonra e, Muhtezim'e e, e, Daki Kukkelam'ı e, tam e, böyle e, kesintiye uğramış mı? Sizin son kitabınız özellikle İbaziye üzerinde da verebilirsiniz. Yani bu alan e, Muhtezim'e Daki Kukkelam e, sahasındaki görüşlerini İbn-i sonrası için Eline almak isteyen e, birisi nasıl bir yol e, izleyebilir? Hocam yani malumunuz şey, İmam Maturidi'sinin hani bir ifade var ya işte İmam Maturidi oluşturduğu eserlerle kendisinden sonraki öğrencilerin adeta işiniz zorlaştırmıştır. Şimdi İbn Medtev'in de gerçekten yani kendi o et teskire adlı çalışması ya bir şey bizim büyük bir miras yani bu büyük bir miras ancak yani bu şeyde en necrani yanlış hatırlıyorsa Özcan Taşcı Hocamız bir şey yaptı Muhtezide kelamcısını ta, ta, çalışmıştı en, en neca, yani ismi akla şu an tam olarak günü er yani en necrani taklit en necrani evet aklıma gelin. şimdi takitin en necrani'nin e, İbn-i sonra gelmesi orada yerya yer değilmiştir i̇bn Melahimi gelmiştir. Ancak nihayetinde eserlerin günümüze gelmesi açısından İbn-i Metteven et Ahkam ahkamı ceva ilval eraz adlı eseri adeta bu kelam kozmolojisi dakül kelamla ilgili yani bir şeydir, baş ucu eseridir. Kendisinden önceki el Muhrinin ilk 3-4 ciddi kısımlarının belki kozmolojisiyle ilgili olmasa onlar kayıp belki de onlar günümüze gelmediği için İbn Metnevi'nin eseri geldi. El Mecmuda yer yer değiniyor bu bizim kozmolojiyle ilgili bazı konulara değiniyor ama müstakil olarak et teskile ve özellikle İbn Metnevi bu alanda yani önde gelen şahıslar. ve malumunuz bizim bu Mutezili süreçte mihneler tersine mihneler Selçukla dönemine kadarki bu süreçte düvehyollarız süreçlerde birçok kıyımlar da olmuştu. Eserler günümüze gelmemişti. Belki İbn Metev'den sonra yapılmış çalışmalar olsa bile yakılıp yıkıldığı günümüze gelmemesi bile. ama şu an elimizde delili toprağı olan et eden dolayı şu an başvurduğumuz ilk elden kaynaklardan birisi İbn Metev edebiliriz. İbazilikle ilgili olarak da özellikle İbaziliğin ilk dönemiyle Mutezile'nin bir etkileşim var. Ya yani bu Acaba muhtezlemi ibaziyeden etkilenmiştir yoksa ibaziler mi muhtezleden etkilenmiştir? Burada yer yer bazı konularda özellikle celiül kelamla ilgili etkileşimleri çok görüyoruz ama dakik boyutta özellikle dakik boyutta bu varlığı ele alma hudus muhtes kavramlar bağlamda benzer argümanlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu kelam atomculuğu hususu ve özellikle dakikül kelam alanlarda. İbazlik kelamının mutezlik kelamıyla bir dirsek teması şeklinde diyebileceğimiz yaratılış teorisinin ispatına dairli olduğunu söyleyebiliriz Sayın Hocam. Evet çok Diyorum ediyorum hocam güzel cevabınız için. Evet arkadaş soru sormak isteyen kaldırabilir, şifayen sorabilir, nasıl isterseniz. Eda e, soru sormak. E, buyurun Edanım. Hocam iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. E, ben hocama şunu sormak istiyorum. E, yaratılışın olması için alemde bir boşluk olması lazım e, diye bir e, cümlesi oldu. Bunu birazcık rica etsem açabilir mi? Yani teşekkür ederim Edanım. Sağ olun. Burada yani, Zihnen diyelim ki işte Allah her şeyin yaratıcısıdır dediğimizde bu bir inançtır. Allah yoktur dediğimizde de bu da bir inançtır. İşte burada inandığımız yaratılışın en azından nasıllığını ele almak gerekir. Kelamcılar bunun üzerinde kafa yormuşlardı. Bu tamam yaratıldı ama yarat çıldığının nasıl ispat edeceğiz? İşte bu bazen belki bizim aklımıza şu örnek olarak yer için söylüyorum Ya İslam bilime karşıttır. İşte örneğin bir iddiada bulundu. Ben İstanbul'daki, Bağdat'taki, Avrupa'daki bir imamı gördüm. Bilim karşıtı sözleri söyledi. Demek ki İslam bilime karşıttır. Namık Kemal siz tümden gelimsel bir iddiayla siz kendi tezinizi kurgunuzu yapıyorsunuz. İşte alem yaratılmıştır dediğimizde Kelamcıra bunu dile getirdi, Muhtezili kelamcı bunu dile getirdi, yaratıldığını iddia ediyorsunuz. Ama bunun gerçekten bir inanç mı yoksa, bir, bir bilimsel bir durumda olduğunu izah etme gereksinleri duymuşlardır. Buradan da alemin en alt birimi olan her şeyin özü cevher olarak öz, asıl, esas denilen husus, ister melek olsun, ister cin olsun, ister şeytan olsun, insan olsun, kitap olsun, canlı cansız, fark etmez, Tanrı, Yüce Allah olmayan ne olursa olsun, bunların yaratılmış olduğunu söylerler. Ve yaratıldığını da ispatlayabilmek için, delillendirebilmek için de bunun sonradanlığını da kabul etmek zorunda ve bunu da ikna bir şekilde izah etmeleri gerekiyor. Bu sonradan olan varlığın özü olan o cevherin belki bizde dırar buna ben hani bunlar ayrıntıdır fazla değinmiyoruz. İşte ama niyetinde biz kelam atomcu cevher üzerinden e, kozmoloji inşasında bulunuyoruz. Bu cismin en alt birimi olan eşarilerde teelif arazini vurgularlar. E, teelif olunan iki cüz bir araya gelmiş yapışmış olan iki cüz ifadesi Muhtezile'de... 2, 4, 6, 8, 36 şeklinde cüzlerin bir araya gelerek birleşmesiyle ancak cisimlerin oluşabileceği söyleniyor. Ancak bu işte her şeyin özü olan adeta mütecanist diyebileceğimiz mütemassil diyebileceğimiz öz olarak her şeyin aynılığı insanın da özü meleğin de özü olan cevherin birleşmesiyle insan yine o cevherlerin birleşmesiyle meleğin yaratıldığını söylüyorlar şimdi bu sadece yaratılmış varlığı bitir ama hepsini ailemi bir bütün olarak ele aldığınızda onun özü olan o iki tane cüz ve daha fazla 36'ya kadar da çıkartabiliriz yönlerle beraber birleşme şeklinde bunların birleşip cismi meydana getirebilmesi için Allah-u Teala Adeta mesela bazen bizim bu Mehmet Hocam çağdaş fizik kuramları üzerinde çalışıyor. Big Bang teorisinde, bu alemle ilgili izafiyet kuramında nasıl ki yıldızların bir başlangıcının oldu ve bu başlangıçta bir gün yok olacağı şekilde kuramlardan bahsediliyorsa bizim kelam atomculuğunda, muhtezilerin kelam kozmonosinde var, var olan, Yüce Allah'ın dışındaki var olan her şeyin özleri olan el cüzü, lezillete, cezze ve ferdin gelip birleşip orada o cismi oluşturabilmesi için o gelip birleşme belki şu an parmağımla işaret etmeye çalışıyorum. Bu hususta yani burada bir boşluğun olması gerektiğini söylerken haliyle yine Yunan düşüncesinden o bahsettiğimiz mela, doluluk kavramının işte olduğu yönelik iddialara karşılık mesela bunu bir iddia olarak kabul ederler ve buna karşılık da bu hareketin gerçekleşebilmesi için bir boşluğun olması gerektiğini de örneklerle izah edelim. Tamamen temas ve birleşmen olabilmesi için de kırba örneğini, su deney örneğini yapıyor İbn-i de işte bir testi örneğini verir. Testinin içerisindeki havanın boşaltılarak suya daldırıldığında o suyun testiye girerkenki ses çıkartmaması, kabarcıkların oluşmaması veyahut da kırık çıkıkla ilgili olarak bir kemik eğer yerinde çıkmışsa bir çıkık eklemde bir çıkık olmuşsa orada hamur parçasını o kırık çıkın olduğu üzerine konulduğu ateşin üzerine konuldu bir bardağın üstüne konulduğu ve yavaş yavaş o bardağın içerisinde havanın çekilmesiyle beraber havanın lazım itimadı olan yukarıya çıkışıyla beraber o hamurun da yukarı doğru çekildiğini hamur yukarı doğru çekilirken Yerinden çıkmış olan kemin tekrar yerine gelip oturduğunu, bunun da mümkün olabilmesi için bir boşluğun olması gerektiğini Eda Hanım, bu şekil delilleriyle beraber izah etmeye çalışmışlar. İlla yaratılıştan bahsedecekseniz, kesinlikle o öz olan cevherlerin birleşebilmesi için arada bir engel olmayacaktır. Birleşme gerçekleşecek. Bu da ancak boşluğun varıyla mümkündür demişler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet, başka soru sormak arkadaşımız varsa söz alabilir. Ee, mücella Tapan e, soru sormak istiyor. Buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Ee, hocam öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. de katılıyorum ben programımıza. Ee, hocama şöyle bir soru sormak istiyorum. Orayı ben çok toparlayamadım ama e, i̇ştima ve iftirak e, hareket ve sükun şeklinde dört ara, arazdan bahsetti hocamız. E, e, bunun hani varlık alanına çıkışı ile ilgili e, bir cümle kullandınız. Ben oraya da koptum hocam. Orayı bir tekrar alabilir miyim rica etsem? Estağfurullah. Merhaba Mücella Hanım. İyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Mehmet hocam Mücella, bizim öğrencilerimizden maşallah başarılı bir öğrencimiz epey gayretli birisi ya yani bu bizim bahsettiğimiz dört arazin kendisi bu adet bir benge gidemiyoruz ama zihnen teorik olarak gitmeye çalıştığımızda hani Allah kün feye kün dediğinde yani bu mutezlik kozmucu anlayışta alemin bir başlangıcı olması açısından bu yö yönle Allah varlık alanına çıkartmak istediği alemi kendi özgür adresiyle o alemin en alt birimi olan cüzleri, cevherül fert dediğimiz hususları birleştirerek cisimleri oluşturmuştur. Kelam, yani benim belki bir tez de olabilir, bazı hocalar belki şu an katılmıyor olabilir ama nihayetinde benim bu kelam kozmolojisinde zihnimde şu an yerleşmiş olan Allah'ın dışındaki var olan her şey yaratılmışsa cevher ve arazın müteşekkildir. Cevher ve araza müteşekilse ise kesinlikle cismaniyet özelliğine sahiptir. Ve bu cismaniyet üzerinde kesif cisimler ve latif cisimler şeklinde ayırma gidileceğini, ruh, melek, nefis buna benzer varlıkların latif cisimler olduğunu, insan, tahta, taş, kitap gibi hususlar ise yoğun cisimler olduğunu, nihayetinde Allah olmayan her şeyin aslında cevherlerden müteşekil olması hasebiyle cevherler mütehayyiz, yer kuşatma özelliğine sahip olması hasebiyle cismaniyet özelliğine sahiptir. İşte bu alem eğer yaratılmışsa o zaman alemin özü olan cevher mütehayiz yer kuşatma özelliğine sahiptir. Yer kuşatma özelliğine sahip olan mütemasil olan cüzlerin cevherin birleşmesi esnasında bir hareket vardır. İşte bu Yüce Allah bunu birleştirdi bir hareket durumu meydana geldi. Hareket birleşme esasında sükun da oluştu. Ve aynı şekilde hareketten sonra birleşme olduğuna içtima dediğimiz bir farklı özellik. İki cüzün en aşağı iki cüzün birleşmesi içtimadır, birleşmedir. Şimdi birleşme bir arazdır. Hareket bir arazdır. Ve bunlar sonradan ortaya çıkmıştır. Cismin oluşabilmesi için de hareketin neticesinde birleşme, içtima oldu. Bu, o cismin adeta bilimsel izahı bizim kelamcılara göre. Ama teorik olarak mesela şu an bizim bilim kuramında nasıl ki geriye doğru gidişte 15 milyon yıl öncesine giderek oradaki bir durumu ispatlamaya çalışan bilimsel kuramlardan bahsediliyorsa kelamcının zihin dünyasında bunu adeta rasyonelite boyutunda sağlanmasını yapıyor. Ya biz bu sefer filmi geriye saralım. İlk oluş anına doğru gidelim. Ve varlığın ilk nedeni olan, o ilk özü olan, aslı olan cevhere doğru gittiğimizde bu sefer cisimleri parçalıyoruz. Cisimleri parçaladığımızda bunu zihnen, yani bir deney, bugünkü sorundaki bir yeraltı şeydeki laboratuvar değil ama zihnen muhtezli kelamcılar bunu söylemişlerdi. Ailemin yavaş yavaş geriye doğru, ilk varlık alanı doğru gittiğimizde cisimleri parçaladığımızda, parçaladığımızda bu sefer İftirak dediğimiz ayrışma durumu. Onu ikiye bölüyoruz, ikiye bölüyoruz ve en son o cisimlerin en son noktası Mücelle Hanım. En son noktası olan o cüze doğru, cevher ferde doğru gittiğimizde bu sefer de iftirak gerçekleşmiyor, gerçekleşmiş olur. Ve en son artık kendisinden sonra parçalanmanın mümkün olmadığı bir noktada durulur ve bu da iftirak şekli mümkündür. Buraya doğru geldiğimizde ihtima birleşmeyle varlık alanına çıkma, geride sağlama şekle geriye gittiğimizde de iftirak. Demek ki hareket, sükun, ihtima ve iftirak bunlar arazdır. Sonradan ortaya çıkan hususlardır. Cevher bunlarsız olamaz. Kermin özelliği, işte oluş özelliği bunlarla beraberdir. Ailem de bu eğer cevherlerden müteşekkilse o zaman ailem bu şekil sonradan ortaya çıkmıştır. Tamamen bu dört araz yaratılışı ispatlamak için kullanılan kavramlardan önce. Çok teşekkür ederim hocam. Tamam. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. Başka soru sormak istiyorum. Cihan Özay arkadaşımız soru soracak. Buyurun. Hocam, Kamerayı sen... açabilirsiniz. Tamam. Hocam merhaba. Ee, hocam biz e, İbn Metevi'nin e, Teskire kitabında e, mekan e, kavramını şimdi cisimden ve mekandan laf açılmışken e, mekan kavramını e, cisim olarak yorumladığını görüyoruz. Yani mekanda bir cisimdir diyor. E, bunun e, e, İbn Metevi'nin e, görüşü açısından yani teorisi açısından e, nasıl sonuçları var o oluyor? Ya da İbn Metevi bu ilke üzerinden değerlendirirsek onu kelamda ya da muhtezile doktrininde nereye oturturuz? Teşekkür ediyorum. Hocam duyuyor musunuz? Metin hocamın bağlantısı zannederse yoktu. Evet. Evet herhalde biraz gelin. Ee, Can hocam İbn-i Metteveh'de kan kavramı. E, aslında kelamda bu hala haiz mekan, cihet ondan sonra muhaza gibi kavramlar e, gerçekten aşırmaya, e, üzerinde durmaya değer. E, yani aslında çok ince nüanslar da var aralarında. E, Metin hocam, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hocam Cihan hocamın sorusunu bilmiyorum. tam alabildiniz mi? Hocam ben. hiç alamadım. Özür dilerim. Cihan hocam merhabalar. Merhaba hocam. Hocam tebrik ederim. Çok güzel bir sunumdu. İstifade ettik. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Benim sorum şu şekilde oldu. Yani İbn-i Tezkire kitabında mekan kavramını cisim ile tanımladığını görüyoruz. Yani mekan da cisimlerden bir cisimdir diyor. E, ve bu bizim bildiğimiz, e, yani yaygın kelam anlayışına ters bir e, tanımlama gibi duruyor. E, bu tanımlamanın, yani mekanı cisim olarak görmenin, e, İbn-i şey, e, İbn Metteveyhi'nin düşüncesi aslında nasıl olmuşlar doğduğunu ve e, i̇bn e, genel olarak kelam ve özel olarak mutezile doktrini içerisinde nereye e, oturttuğunu bunu nasıl okumamız gerektiğini sormuştum hocam. Hocam başına şey geldi. İbni özellikle dört tane kuram vardı aklımda yeri alın. Cevheriyet özelliği, tahayyüz özelliği mevcut özelliği gibi şeyler vardı. Özellikle vücut özelliğinden bahsediliyordum. Bu şeydeki cevheriyetin vasfen mümkün olduğu Cihan hocam bunun yani ama hükmen böyle bir şeyin mümkün olamayacağını tahayyüz üzerine büründükten sonra bunun gerçekleşebileceğini ve buradan da mesela ya o cevherin kendi varlık alanına çıkması hakikatte ortaya çıkması için de bunun bir birleşmenin gerçekleşebilmesi gerektiğini ve bunu da aynı şekilde mesela insanın ki işte Yecüc ve Mecüc'ün varlığının önünde set olarak, engel olarak bırakmış olan o setin, demir, hadit neyse onun o engelin olabilmesi Yecüc ve Mecüc'ün o engeli aşamaması için orada mahpus olarak kalabilmesi için orada onların bir yerde saklı kalması gerektiği bir de mahkum kalması gerektiğini vurguluyor. Ve orada da mesela o bir yerden başka bir yere intikalin mümkün olamaması oradaki mekan boyutunda o nazamdan farklı olarak diğer kelamcılar söylediği şekilde orada o mekanı kuşatıyor o mekandayken başka bir mekana gitmesi mümkün değildir o kuşattığı yer bulunduğu yer onun mekanıdır Eğer tedahül mümkün olsaydı, girişimlik mümkün olsaydı o mekanda kalma gibi bir şey anlamı olmayacaktı. Ve oradan güneş ışığının duvarı delerek içeri girmesi nasıl ki mümkün değilse aynı şekilde o demirin ardındaki varlığın da o demiri aşarak gitmesi mümkün değildir. Orada cevherlerden müteşekkil olan cisimlerin kuşattığı, bulunduğu yerin onun mekanı olduğu o şekil tezgide aklına kalmayız Cihan Hocam. Hocam teşekkür ettim. Eyvallah, Eyvallah, sağ Allah. Evet, e, tabii e, gerçekten güzel bir soruydu Cihan Hocam. Mekan konusu, kelamda çok detay isteyen bir e, başlı başlı aslında bizim bununla ilgili bir program e, yapmamız gerekiyor kesinlikle. İşte o hala kavramı ee, varolunda yer kaplaması, mütekabis olması, cevherin, e, cisim sayılmaması, cisimlerin, cevherlerin bir araya gelmesi, oluşması, cevherin varolması için bir mekana ihtiyaç duymaması. Çünkü e, her en altbiletin hocamızın söylediği gibi mahalya cevher eğer bir mekana ihtiyaç duyarsa, mekan cevher olurdu. Dolayısıyla cevher müthafık olduğunda aslında mekan cevherin kendisi yani cevher yani cevheri kaldırdığınız zaman mekan da yok oluyor ve böylelik e, mevhum bir şey olmuş oluyor aslında gerçekli söz konusu olmayan varlı ancak cevher olmasıyla e, belirginleşen bir kavrama dönüşüyor. Metin hocam bunları kitabında uzun anlatmış. İnşallah detayları arkadaşlar Metin hocamın kitabında olabilirler. Şimdi Hayrun Nisa hocamız bir soru sormak istiyor. Buyurun Hayrun Nisa Teşekkür ederim Oku Okut derneğine ve siz değerli hocalarıma. Genel olarak İbn-i Mettebey'in et konuştuk bağlamında konuştuk. Ama şu ara ben Ebû Reşit Ennis El Mesail Fil Hilaf eserine bakıyorum. Orada ee, şöyle... Hocam bir, e, bir dakika durursanız Metin Hocam koptu zannederim yeniden. Tamam hocam. Bir e, bekleyebiliriz. E, Allah şimdi gelecektir. Hı hı. Siz tanıyalım Hayır, Hocam. Ne, acaba e, ilk anımız nedir bu programa? E, Yerde şey, yüksek lisans doktora falan yap. E, doktor öğrencisiyim hocam. Uludağ İlahiyat e, Fakültesi'nde. E, tez dönemine geçmeye çalışıyorum. Size zannedersem e, şeye çalışacaktınız değil mi? E, Bağdat e, Mutazilesi'nin kozmoloji evet. e, anlayışı. E, yani şu an e, bir altyapı sağlamaya çalışıyorum. Eğer e, Evet bakalım. İşte, oluyorsa... e, böylelikle de tabii Bağdat Muhtezilesi'nin olmalıcı anlayışı konusunda biraz e, kaynakımız var zannedersem. Basra Muhtezilesi evet, kadar şanslı değiliz. Özellikle İddi Metteveh çok sürüyor Basra Muhtezilesi'nde onun günümüze ulaşan evet, Kaynaklar e, evet Metin hocamız yeniden geldi. E, Metin hocam, Hayrun Nisa hocamın bir sorusu var. Hocam özü dileyerek Hayri Hoca da Cihan Hocam gibi konuşmak başlar başlamaz ses kesildi. Ben Hayri Hoca'dan kesildi sandım. Meğerse benim internetten sıkıntı var. Yani duyamadım kısa bakmasınlar. Estağfurullah hocam. Buyur. buyur. Ee, hocam biraz spesifik bir e, soru olarak kalabilir ama ben e, El-Mesa-El-Fil-Hilaf'ta e, şöyle bir içinden çıkamadığım bir mesele oldu. Cevherlerin lizzati Cevher olduğu... E, ...görüşünde e, Basra Mu'tezilisi. E, bu cevherlerin... ...dizatihi cevher olduğunu da... E, ...sebir ve taksim yoluyla... E, ...yani şu şu nedenlerle... ...cevher... ...işte... E, ...örneğin... E, ...mesela... E, ...bir mana sebebiyle... E, ...cevher olamaz. Ondan sonra... ...bir mananın olmaması sebebiyle... ...cevher olamaz vesaire. ...sebir ve taksim yoluyla bu ışıkları eliyor... Ee, ama bir fail nedeniyle cevher olamaz e, diye bir e, şeyde elediği bir şık da vardı. Ama ben bir fail nedeniyle neden cevher cevher olamıyor o kısmı anlayamadım. Eğer bu konuda katkılarınız olursa yani içinden çıkamadığım bu mevzuda rahatlatmış olursunuz. Teşekkür yani, ediyorum. Ben teşekkür ederim Hayri Nisa Bu özellikle mesela bu şey olarak... Yani Mağdumla da belki bağlantı olarak düşünebiliriz. Mağdumun kendisi cevher ve araz mağdum iken de var mıdırlar, yok mudurlar? Ama bunun özellikle de yani cevherin kendisinin bir şeyin özü olması, bir şeyin varlık nedeni olması, onun aslı esası olması boyutunda faillik boyutunda mesela Yüce Allah'ın yaratıcılığı, Yüce Allah'ın fiillerinden hareketle onun bir faili olması gerektiği şeklinde bir yaklaşım var. Şimdi cismin kendisinde de cismin bu şeyde mesela diyelim ki yüze atılan bir tokatta orada oluşacak olan kızarıklık durumu. O kızarıklık durumunun sonradan ortaya çıkması acaba kaynaklı? yoksa yani orada onun özünde kendiliğinden mi ortaya çıkar? Bunu daha çok mesela arazla bağlantılı olarak ele almışlardı ama nihayetinde yüce Allah'ın bir şeyi meydana getirebilmesi için orada onun yani konu olması, onun bilinebilmesi ve varlık haline çıkabilmesinin olması gerektiği ve bundan dolayı da varlığa çıkacak olan özellikle mesela o Nisaburi'nin eseri Basa Mu'tezilesi ile Bağdat Mu'tezilesi arasındaki ayrımlara dikkat çekiyor. Ben epey de faydalanmıştım. Orada özellikle boşluk kavramı, cevher, aras kavramı boyutlarından. Yani oradaki özellik tamamen hakikat anlamına çıkacak olan en özü olan hakikate çıkmaya hazır, ona adeta bir kuvvet, hazır olabilecek bir duruma belki işarettir yani ben spesifik olduğu için belki o metni üzerinde biraz kafa yormak gerekir ama nihayetinde cevheriyetin tahayyüz özelliğine geçmesi ve cevheriyetin fiile geçme boyutunda yer kuşatma boyutunda Allah-u Teala'nın onu yaratmasıyla Allah'ın fiili olması şeklinde ben anlıyorum ama cevherin kendisinin fiilde bulunması ve sebebi o vücuttaki kızarıklığın oluşmasındaki o ağrazın oluşumu cevherin kendisine mi kaynaklı? Hayır. Allahu Teala'nın onun meydana getirmesiyle, onu yaratmasıyla mümkündür. Peki burada cevheriyetin vazif vermi ve hakikaten mi olduğu tartışması olabilir. Yani ona üzerinde biraz kafa yormak gerekir Nisa Evet. Çok teşekkür ediyoruz Metin Hocam. Hayır, Nisa Hocam. Bu güzel soru. Ee, başka sorusu olan var mı acaba? Ben bir ufak soru sorabilirim hocam. Tabii, buyurun. Hocam. Ee, öncelikle Metin hocamıza teşekkür etmek isterim. Güzel sunumundan dolayı. Sağ olun. Onun da öncesinde böyle harika bir konu çalıştığı için İbn-i ve ve Etteskire isimli eseri gerçekten e, dakikul kelam alanında muazzam bir eser. Önemli bir eser ve önemli bir alim. Şunu sormak istiyorum. Şimdi programda da bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımız var. Öğrenciler var. Yani İbn Metteveh üzerine pek bir çalışma da yok. İşte yakın zamanda Mehmet Bulgan hocamızın çevirdiği Dahanani'nin doktora tezinin de temel kaynaklarından bir tanesi. Yani bu, bu alanda çalışma yapmak isteyen arkadaşlara önerileriniz ne olur hocam? İbni Metteveh ile ilgili Hani siz tezinizin de bir genel tasvir çizdiğini söylediniz, belirttiniz. Böyle daha spesifik, daha derinlemesine çalışılabilecek konular keşfettiniz mi? Bu alanda araştırma yapmak isteyen, bu alana hevesli olan arkadaşlarımıza bu yönde önerileriniz olur mu? Ahmet Mekin Hocam merhabalar, teşekkür ediyorum. İnşallah Merhaba hocam, hocam. Yani sizlerin de çalışmalarıyla, istatların çalışmalarıyla bu bakir alan daha da güzel bir şekilde ilme kazanacaktır hocam. Ya ben İbn Metteve'nin özellikle zamanın bilimsel anlayışıyla yüzleştiğini fark ettim. Mesela bazı hususlarda bu konu aslında ilmi değildir demiştir. Ancak onun ilmi değildir dediği husus sonra Kopernikler döneminden sonra bu Batlamyusçu bir paradigmanın mahkumiyeti olduğunu özellikle onu belirtmek istiyorum ama nihayetinde mesela yani hareket kuramı özellikle araz meselesi İbn Mettebe bağlamında çalışabilecek bir konudur arazların özellikleri arazların nitelikleri yanılmıyorsam bir ara Mehmet hocam bir öğrencisine arazlar konusunu sanırım vermişti ama özellikle İbn Mettebe cevher ve araz üzerinde yoğunlaştığı için arazın hem fizik boyutuyla ilgili olan hem de idrak ilim insanın bilgi boyutuyla ilgili olan hususları var. Belki İbn Mettev'in araz nazariyesi şeklinde bir çalışma yapılabilir orada. Yani hem Metin Hoca yine gitti galiba. Evet. Maalesef bugün bağlantının böyle azız yine Evet süreksiz bir şey oldu. Sunum oldu hakikaten <gülüyor> dediğiniz gibi. Çok süreksiz olunca <gülüyor> oldu. Süreksizliği evet. gibi oldu. Yani hocam allah Teala atmayı keserse böyle oluyoruz. Evet. <gülüyor> evet. birazdir. <gülüyor> bu şeyle ilgili araziler çalışıyordu. Zeynep Şeker hocamız çalışıyor. Kızları. E, i̇timat çalışan bir hocamızı da ben duydum. Yani, i̇timat teorisini i̇timat, çalışıyor. İtimat e, konusunda hocamız var. Yani artık bayağı bir evet. e, detaylara artık iniliyor yani. E, evet, tekrar hocam. Hocam, tekrar hocam, hocam merhaba. Sanırım internet diyor ki ya bitir ne artık bu <gülüyor> ya diyor siz arkadaşlar evet. zamanını almayın. Ahmet Mekin hocamın söyledi hocam İbn Metteve gerçekten. Yani özellikle birkaç konuda çalışılması gereken yani değerli bir alim, onun araz nazarası Ahmet Mekin hocam çalışılabilecek bir konu. Onun bilimsel dediği konularla işte zamanın ruhu, zamanın işte paradigmasının kendi zihin dünyası üzerindeki yaklaşımı çalışılabilir. Felsefece yönelik eleştirileri çalışılabilir. Yani bu da ayrıntılı olarak mesela yer çekim kanunu, e, suyun kaldırma kuvveti, buna benzer mesela hususlar, yani bu makale boyutuna olsa bunlar çalışılabilecek konularda sanırım. Evet. E, başka bir soru olan arkadaş yoksa e, yavaş yavaş kalabiliriz e, program Çünkü bağlantı da biraz kötü. E, Metin ne hep böyle sormak istiyordum. İstiyorsanız son soru sorma hakkımı da ben kullanmışım. Buyrun sayın, Şimdi bu e, dakik bu kelam ve celil kelam kavramları üzerinde genel özel bir ilginiz var, çalışmanız var. E, işte, bazı itirazlar var tabii bu kavramlara. İşte kendin, e, her incelikli konuya aslında e, dakik dedikleri. Ee, yoksa e, böyle dakik alanların kelamın kozmoloji, fiziği, ontoloji ilgilendiren e, her araz teorisi ilgilendiren bir saha olduğuna yönelik, özellikle tafifül kelam ve e, dakikül kelam müteradide kullanılıyor e, bildiğim kadarıyla. E, tabi e, bu Menteveh dedik mesela Et ahkam ve araz diyoruz. Şimdi bu kitabın diğer şey var. O da Tezkire latifil kelam. Değil mi? Ya yani bildiğim kadarıyla. Evet. Böyle meşhur ismi et teskire ahkam ve arazın et teskire kelam mesela. Siz ne diyeceksiniz hocam bu latifil kelam ve dakifil kelam bir tarafta Diğer tarafta da celif Kelam. Hocam ee, bir, bir de, bir de aynı alakalı. bir de hocam ramidül Kelam ifadesi de vardı bizim klasikte ramid, Latif, Dakikmuna benzer mesela incelikli, derinlikli olan konular şeklinde ve hatta bu özellikle dakikül Kelam karşıtı olan sorun seni aklıma geldi. İbnül Vezir bir eleştirde bunu, kelam eleştirisi vardır. Ve özellikle kelamın dakik boyutuna yönelik eleştirisi vardır. Orada bir beyti aklıma geldi. Men lem yenfe'hu eddewa'u rabbani, lem yenfe'hu eddewa'u cübbai'yu vel metteviyyu şeklinde bir şey var, beyti var. Rahmani tedavinin fayda vermediği kimseye cübbai ve mettevenin bir faydası olmayacaktır. İşte bu zaten kelam karşılığı var. Bir de kelamın adeta bu incelikli konuların, latif konuların, işte bu derin olan konuların dalmasının günümüzün ifadesiyle yani safi zihinleri meşgul etmekten başka bir şey değildir. Bir eleştiri var. Ama nihayetinde ya bu... Bazen mesela Çağdaş Doğa Düşüncesi üzerinde de mesela İsa Karsan Hoca aklıma geldi. Orada bir şey vardı, iddiası vardı. Bir medeniyet tasavvurunun inşası aslında bir o medeniyetin fizik kuramından geçtiğine dair bir cümle aklıma geldi. Şimdi bu kelam ilminin de fizik kuramı olan dakik boyutunun bizim eşari kelamında, mutezile kelamında sıklıkla ele alındığını ve ortaça İslam Düşüncesi'nin aslında bir medeniyet inşasında bu muhtezli kelamcılar hatta Dırar'dan başlatabiliriz, Cembi safhanında başlatabiliriz. Bu işin latif boyutuna inmişlerdir. Varlığı hem en alt biriminden hem de Yüce Allah'ın varlığına doğru gidişte ayrıntı bir şekilde ele almışlardır. Bu gidişte de kesinlikle kelamın bu nazik olan, dakik olan boyutlarına inilmesi hep ön planda olmuştur. Belli bir süre geri planda kalmıştır ama şu an en az Türkiye Akademi Camiası'nda bu konunun tekrar bizim Orta Çağ'daki o asli hüviyetine doğru bir evrilme gittiğini söyleyebilirim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Metin Hocam. Programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ben katılım diğer arkadaşlarımıza, soru soran diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biraz bağlantı problemi yaşadık. Yani bu maalesef biraz internet yapısının yetersizliğinden kaynaklanıyor zannedersem. İnşallah programlarımız devam edecek. 3 hafta sonra. E, bu sefer e, İslam klasik İslam düşüncesinde atımcılık e, konu alacağız. E, e, Mağlub'un bu alanda bir kitabım var. Klasik İslam düşüncesinde atımcılık eleştirileri diye. E, şimdi kitabı e, okumaya e, başlayabilirsiniz. E, Metin hocam e, tekrar çok teşekkürler. E, sözleriniz e, varsa almak istiyiz. E, yani bu alanda. Çok değerli çalışmalarınız var. Ee, i̇nşallah devam eder diye umuyorum. Çünkü olacak çok şeyler var bu alanda. Ee, kesinlikle. Cevap çok sorular var. E, fizik, e, teoloji ilişkisi çok bir değer. Günümüzde çok revampta bir değer. Sefesi yavaş yavaş bu alanda oluyor yani. E, ve burada ilgi odağı yapıyor. Yani e, bu alan e, çalışacak olan araçlar e, önü hiç kapanmayacak alan. Çünkü insanların, e, insanoğlunun e, allah Teala'nın e, şiirleri anlamına gelen araştırmasının ucu açık. Yani e, bugün yüzyıldan daha fazla şeyler biliyoruz. Ama e, burada e, kelamcıların asıl bilgilendiren zannedersem... E, temel ya yani Allah Teala fiilleriyle binler alem alemdir. Eee yarını e, yaratmıştır, bırakmıştır. O izler üzere yaratıcıya e, ulaşmak mümkündür e, diyerek bu çok böyle derinleştirme e, zannedersem. E, çok teşekkür ediyoruz Metin hocam. E, son sözü alabiliriz. Hocam, ben de son söz olarak Oku Okut Derneği'ne sizlere ve şu an yani bu gecenin bu saatinde bu programa katılan tüm hocaları, arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah yani bu il alarzası için olduğu sürece devam edecektir ve tamamen de live boyutuyla devam etmesini Allah'tan diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Oku Okut Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. E, tekrardan İnşallah e, inşallah bu şekilde şey... de, düzenlemeye devam edin. Herkese hocam. akşamlar diliyoruz. Teşekkür evet, ederiz. hocam.